Bir hastanemiz geçenlerde bağışçılardan toplam 80 adet yarım litrelik kan topladı. Hastane ise kan bağışı kampanyasında 8 adet 4 litrelik kan toplamayı umuyordu. Acaba hedeflerine ulaştılar mı? Hastane hedeflerinden ne kadar fazla ya da ne kadar az kan topladı bulalım. Yani aslında 80 adet yarım litrelik kan topladılar. Bunun ne kadar 4 litrelik kan edeceğini bulmamız yeterli. Daha doğrusu 8 adet 4 litrelik kandan az mı olacaktır, çok mu olacaktır, onu bulalım. Şimdi 80 adet yarım litrelik kanla başlıyoruz, adım adım hareket edelim. Her bir 4 litrelik kana kaç adet yarım litrelik kan düştüğünü bulmamız gerekiyor. O zaman yarım litreliklerden litreliklere geçelim ki daha sonra 4 litrelikleri de kolaylıkla geçebilelim. Ama en baştan bir 4 litreliğe kaç yarım litreliğin düştüğünü biliyorsanız, zaten soruyu hemen çözebilirsiniz. O zaman önce litrelere çevirelim. Yani şu an 80 adet yarım litrelik var. Bunu ne ile çarpıp bölersek, litre elde etmiş oluruz. Şöyle düşünelim. Küçük bir birimden daha büyük bir birime gidiyorsunuz. Yani bu büyük birimden elinizde daha az olacak. Böleceğiz. Bu rakam litre cinsine döndüğünde azalacak. 2 kat azalacak çünkü 2 yarım litre 1 litre eder. 2 ile çarpmayacaksınız. Daha fazla litreye sahip olmamalısınız. 2 ile böleceksiniz. 1 bölü 2 kere diyebiliriz buna. Bu 2'ye bölmekle aynı şeydir. Şimdi, 2 yarım litrelik başına 1 litrelik düşüyor. Yani sonuç olarak 80'i alıyorsunuz, 2'ye bölüyorsunuz veya 1 bölü 2 ile çarpıyorsunuz, böylece elinizde 40 litre oluyor. Kafanızda bunu iki farklı yoldan yapabileceğinizden emin olmak istiyorum. Çünkü bunu sadece yaparken kağıdınız olmuyor, birimleriniz de olmuyor, sadece düşünüyorsunuz. 80 yarım litrelik var, 2 yarım litrelik de 1 litre ediyor. Böylece sahip olduğum yarım litrelerin yarısı kadar litreye sahip olacağım. Yani 40 litrem olacak. Ama sorular, sorunlar daha karmaşık hale geldiğinde birimlerin birbirini götürmesine dikkat etmek lazım. Bölene ve bölünendeki yarım litreler birbirini götürür. Sadece litre kalacak elimde. 80 kere 1 bölü 2 de 40 edecek. Yani şu an elimizde 40 litre var ve şimdi bunu 4 litreliklere çevireceğiz. Evet, her bir 4 litrelikte 4 adet 1 litre olduğunu biliyoruz. Bu kez daha küçük bir birimden daha büyük bir birime gidiyoruz. 4 birimlik bir fark olduğunu biliyoruz. Evet, daha büyük bir birime gidiyor olduğumuz için beynimiz 4 ile bölmemiz gerektiğini anlamıştır. 4 kat daha az 4 litreliğe ihtiyacım var. Çünkü bu birim litreye göre daha büyük. Ayrıca tüm birimlerin çalıştığını anlayabilmek için bölen de bölünen de litre biriminde olmalı. Bunu 4 litreliklere çevirmek istiyoruz. 4 litre, 4 adet 1 litre eder, değil mi? Litreler birbirini götürecektir. 4 ile bölüyor olduğumuzu unutmayın. 40 çarpı 1 bölü 4, evet, 40 bölü 4 ile aynı şeydir. Daha büyük bir birime gidiyoruz. 40 kere 1 bölü 4, 10 eder. Geriye kalan birimler ise 4 litreliktir. Yani 80 adet yarım litrelik toplanan kan, 10 adet 4 litrelik eder. Hedefleri sadece 8 adet 4 litrelikti. Hedeflerine ulaştılar mı? Evet, ulaştılar. Peki, bu hastane hedefinden ne kadar fazla kan topladı? Hedefleri 8'di. Onlar da 10 topladılar. Hedeflediklerinden 2 tane 4 litrelik fazla toplamış oldular.